burcu erkeği sohbete başlar, havadan sudan konuşur. Konu mücadele alanına gelince tatlı diller bir anda muhalefet dolu bir laf dalaşına dönüşür. Kovaburcu erkeği insanı sözlü tartışmayı sürdürmek için yaratılmıştır ve kıyameti kopartır. Kavgacı bir dille konuşmaya, masada memleket kurmaya, öfkesini muhatabı olmayanların yüzlerine haykırıp rahatlamaya bayılır. İyi fikir benden, iyi fikir senden olsun... Derseniz fikrin en sabitine tostlarsınız. Bunu kabul etmez. Kova ile gündelik herhangi bir konuda sohbete girişmek riskli olur. Kova erkeği araştırma alanı ilan ettiği konuda derinlemesine bilgi sahibidir. Ama bir konudaki yetkinliği her alanda yanılmaz bir bilgi olduğu anlamına gelmez. Bunu kanıtlamaz. Kova Burcu'nun kendine olan kadışıksız inancı, onu çoğu zaman ukala olma hatasından izlenir. Kimselerin bilmediği şey, ilgilenmediği alanlarda yüklendiği bilgileri altına batırıp bulduğu her insan yanında şov yapmasını hiç kimse açıklayamaz. Kova insanları aşağılayacak ölçüde ukalalaşıp haddini aşmaya çok yatkındır, meillidir Özellikle geleneksel olan herkesin aptal olduğu inancı onu fazlaca hatsız yapar. Dozu aşmadığı, ölçüyü kaçırmadığı sürece kova farklılığı toplumsal alanda gereklidir. Zira farklı düşünen insanlar sayesinde toplum değişebilir, pozitif yönde iğme kazanabilir. Ama her şeyin fazlası zararlı tabi ki. İleri bir aykırısızlık, ayrılıksız ne bir işe yarar ne bir dönüşümün başlaması için motivasyon sağlar. Sadece insanları kendinden soğutmaya, itmeye yarar. Kova çoğu zaman bu başkalığından dolayı girdiği sosyal gruplarda dikkatleri üzerine çeker. Öncülük eder, akserde dışlanır. varlığı rahatsız edici bir hal alır. Kova burcu hepimiz adına özgürlüklerimizi savunduğu, toplumsal alanda farkındalık geliştirmeye yönelik hareketler başlattığı, sağduu sahibi olduğu için ona teşekkür edebiliriz. Hiçbir sohbetinde arkadaşlık ilişkisinde, gönül ilişkisinde, aile bağlarına olan ilgisine duygu gözlenmez. Kova burcu erkeğinin parayla olan münasebeti tam bir aşk nefret ilişkisi olur. Parasızlıktan nefret eder. Sıfırı tüketmeye yakın bir göründüğü zamanlarda bir yerlerden bir şekilde para kaynağını bulur. Değmenin suyunun nereden geldiği hakkında net bir fikriniz olmaz anlayamazsınız. Parayı ve paranın alım gücünü sever. Ancak asla cimri olmaz. Varken hesapsızca harcamayı sever. Kova burcu erkeği ile aile kuracaksanız onu geri ödemeli ev kredisi gibi şeylere sokamayacağınızı bilmelisiniz. Onun kafası parayı paraya dönüştürmeye çalışır el almak gibi şeyler onun için ölü yatırımdır. Kova burcu erkekleri büyük egolu varlıklardır. Her şeyi bildiklerini, hatta en iyisi bildiklerini iddia etmekten çekinmezler. Bu konuda eleştiri almaktan haz duyarlar. Onunla olan ilişkinizin ve ruh sağlığınızın selameti için birtakım alçak dağları onu yarattığı gibi konularda tamamen değil, evet evet deyip geçmeniz gerekir. Ondan asla üstün olamazsınız. Olursanız canı sıkılır tabii ki. Elbette istisnalır olacaktır ama kova burcu erkeği ile ilgili en bilinen özellik sadakatsizliğidir. Aldatır. Sizden sıkıldıysa aldatır. İlişkinizde fazla kavga etmeye başladıysanız aldatır. Başka bir kadın ona fazla ilgi gösterirse yine aldatır. Ama asla kimseyi tam olarak terk etmez. Eski sevgilileriyle bir şekilde arkadaş kalmayı başarır. Arkadaş olamadıysa bile irtibatı kesmez onlarla. Kovaburcu erkekleri duygusal insanlar değillerdir. Oturup sizinle romantik filmlere, sokakta gördüğünüz bir düşküne, acıklı bir bayram reklamına ağlamaz. Hatta yüksek ihtimal size ağlarken sizinle dalga bile geçer. Bunun yanı sıra da tam kafanızda onu odun bellemişken, sokakta bulduğu ölmek üzere olan bir yavru kedi için nasıl çırpındığını görüp hayrete düşebilirsiniz. Tam olarak neye üzülüp neye sallamayacağını üzülmeyeceğini bilemezsiniz, kestiremezsiniz. Kola erkeği bir konuda haklı olduğunu düşünüyorsa sizinle günlerce bunu tartışır. Şakanız, münakaşanız arkadaşlar, pardon, sizin bıkıp geri adım atmanız sayesinde sonlanabilir. Kavganın şiddeti artarsa havada uçacak eşyalara hazırlıklı olun. Çünkü genel olarak sinirlerini eşyadan çıkarma oyları vardır. Bir gün karşınıza eli kolu sarılı gelmişse sebebi kontrolünü kaybedip kapıyı bacağı yumruklamış olabilir. Onu durduracak tek şey ise sizin cinnetinizdir. Bir süre sonra siz de çıldırıp bağırmaya başlayınca deli deliyi görünce sopasını saklar misali sizden tırsar. Fakat işlerin bu noktaya gelmesinin ilişkinizde büyük yaralar, tahribatlar yaratacağını, açacağını unutmayın. Bir kova burcu erkeğinin ilgisini sürekli ayakta tutmak cidden zordur. Bu çabuk sıkılırlar. İlişkinizin ilk zamanlarında sizi prenses gibi davranırlar. Artık çevrenizdeki diğer erkeklerde hiç görmediğiniz, sık görmediğiniz sürekli hesap ödemeler... Sık sık aramalar, problemlerinizde her şey üstüne tutmalar, hediyeler, maddi muharebe sürekli yanınızda olmalar gibi şeyleri görürsünüz. En geç 3 ay sonra sizden sıkılmaya başlar. Aramalar azalır. Giderek meşgul bir adam haline gelir. Size el üstünde tutan adam, sizi yere indirmeden bir anda ortadan kaybolunca kendinizi uzay boşluğunda bulursunuz. Kova vurucu erkekleri iyidir, hoştur ama ayarları işte yoktur. Ya çok ilgilidir ya da duvar gibi katıdırlar. Sohbet muhabbette yanından ayrılmak istemeyeceğiniz bu adamın tersi hakikattan sıkıntılıdır, kötüdür. Huysuzluğu, suratını asması, depresifliği, sinirliğini hiç çekemezsiniz. Duygu durumunun karmaşıklığı gibi düşünceleri de son derece dalgalıdır. Zaten erken kalkıp bir yere yetişmekle ilgili büyük sıkıntılar yaşayan bu adamın kafasında kurduğu planları ne zaman hayata geçireceğini merak içinde öyle uzaktan izlersiniz. Bu kadar olumsuz özelliğine rağmen seviyorum diye düşündüğünüzde... Tüm olumsuz özelliklerinin bir nödukluklar size çekici geldiğini anlar, kendinizde kendiniz bile çelişkiye düştüğünüz zamanlar yaşarsınız. Kova Burcu erkeği dış görünüşe önem vermez. Güzel ve zeki kadınlardan hoşlanır. Kadını onu dinlemeli ve anlamalıdır. Tercihlerine ve isteklerine saygı duyacak, ona anlayışı ve uyumlu davranışlar gösterecek, ilgiyle yaklaşacak bayanlar arar. Eğitimli kadınlara daha bir ilgi gösterir.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 Kol erkeğinin çabuk sıkıldığını ve <gülüyor> burcun erkekleriyle evlenen kadınların her an her şeyi hazırlıklı olmaları gerektiğini söylemek gerekir. Genellikle geç evlenen kov erkeği erken yaşta evlilik yapsa da bu evlilik uzun sürmez. Kov erkeği aslında çabuk karar vermez, gözlemler ve daha sonra yakınlık gösterir. Kimi zaman da ilişkilerinde çabuk kararlar alır ve çabucak bu kararlardan vazgeçer. Benzeri durumlarda kalp kırıklıkları yaşanabilir.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 Kova burcu erkeği çevresinde bulunan bayanların hareketlerine çok dikkat eder. Yüzü gülmeyen, insanlarla konuşamayan, diyaloglarında ters tavırlar takılan kadınlar kova erkeklerinin itici bulduklarındandır. Evlenmek için doğru insanı aradıkların ise bu konuyu ayrıca özen gösterirler. Güler yüzü, sevimli olmak kova erkeklerini evliliğe ikna etmek için iyi bir adımdır sizin için. Çevrenizde devamlı şen bir kadının bulunması enerjisini yüksek tutmasını sağlar.